Biz onların üzerine tek sayha korkunç bir ses gönderdik. Ağalcının topladığı çalı çırpı kırıntıları gibi kırılıp dökülü verdiler. And olsun biz Kur'an'ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur? Lut kavmi de uyarıları yalanladı. Biz de onların üzerlerine taşlar savuran bir fırtına gönderdik.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 Saat cidden çok veci ve acıdır. Muhakkak ki suçlular, sapıklık ve çılgınlık içindedirler. O gün yüzleri üstü, ateşte sürüklenecekler. Cehennemin dokunuşun tadın denilecek. Haberiniz olsun ki, biz her şeyi bir kadere göre yarattık. Buyruğumuz yalnız bir tektir. Göz açıp yumma gibidir.